Arkadaşlarım selamlar 5 soru 5 çözüm serisiyle karşınızdayız tekrardan Bugün çözeceğimiz 5 soru TET'den olacak ve TET'de karşınıza çıkması muhtemel sorulardan Yine yayın evlerinden derlediğim birbirinden güzel sorulardan oluşacak sevgili arkadaşlar Dilerseniz videomuza başlayabiliriz Evet ilk sorumuz 3-4-5 yayınları TET Soru Bankası'ndan arkadaşlar güzel bir soru hani Tam olarak TET'de karşımıza çıkacak ee, zor olmayan ama tam olarak TYT dilinde yazılmış bir soru. Bu yüzden teşekkür ediyoruz yayın evine ve soruyu yazan kişiye. Aşağıdaki 36 mm boyundaki bozuk para platformuna eş dairesel madeni paralardan şekil 1'deki gibi 3 tanesi sığarken şekil 2'deki gibi 4 tanesi sığmamakta. Buna göre madeni paralardan herhangi birinin çapının uzunluğu milimetre cinsinden alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi ben bu paralardan bir tanesinin çapının uzunluğuna eğer x dersem görüldüğü üzere burada 3 tane madeni para var. Yani 3x diyeceğim. Tabi uzunluğu 36 milimetreyi geçmediği için 36 milimetreden daha küçüktür diyeceğiz buna. Ve yine buradaki paralar bu sefer 4 tane olduğu için 4x ise sevgili arkadaşlar 36'dan daha büyük olacak. 3x 36'dan küçük ise x 12'den daha küçüktür. Her iki tarafı 3'e bölerek elde ettik bunu. Ve gençler 4x 36'dan büyükse x büyüktür 9 diyeceğiz yine 4'e bölerek elde ettik bu eşitsizliği Böylelikle 9 küçüktür x küçüktür 12 eşitsizliğini elde etmiş oluruz Burada bize e, herhangi birinin çapının uzunluğu sorulmuştu biz herhangi bir tanesinin çapının uzunluğuna x demiştik zaten o halde arkadaşlar X burada ya 10 olur tam sayı olarak ya da 11 olacaktır. Yani birbirinden farklı iki tane tam sayı değeri olduğu için cevabımız A seçeneğiydi. İkinci sorumuza geçebiliriz. İkinci sorumuz yine 3-4-5 yayınları TET Soru Bankası'ndan arkadaşlar. Aşağıdaki kağıtta sayı doğrusunun üzerinde boş kısımlardan 1, 2 ve 3 sayılarıyla numaralandırılmış parçalar kesilip çıkarılmıştır. TET dilinde yazılmış yine bir soru ve karşınıza çıkması muhtemel olan sorulardan bir tanesi. Kesilen parçaların üzerindeki A, B, C ve D sayılarının arasında B'nin sıfıra olan uzaklığı A'nın sıfır olan uzaklığından daha büyük bu C'nin sıfır olan uzaklığından büyük bu da D'nin sıfır olan uzaklığından daha büyüktür gibi bir ifade verilmiş. Tabi bunu Türkçeleştirip okuduğumuzda bu şekilde okuyunca sevgili arkadaşlarım daha mantıklı ve makul bir soru oluyor. Yoksa anlaşılması biraz daha zor olacaktır. Yani sen buna mutlak değer B, mutlak değer A'dan o da mutlak değer C, bu da mutlak değer D'den büyüktür dersen soruyu sadece okumuş olursun. Çok fazla anlam kazandırmazsın. Ama mutlak değerin tanımını kullanarak soruyu okursan gayet başarılı bir şekilde bu işin üstesinden gelebilirsin. Bu eşitsizliği olduğuna göre sayı doğrusu üzerindeki boşluklardan kesilen parçaların numaralar, numaralarının soldan sağa doğru sıralaması Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniyor. Şimdi burada B'nin mutlak değeri A'nın mutlak değerinden büyük ki zaten B'de A'dan daha büyük bakın. B A'nın sağında. O halde eğer ki A ile B negatif olmuş olsalardı. tabii ki A'nın mutlak değeri B'nin mutlak değerinden daha büyük olacaktı. Demek ki A ve B pozitif. Hemen yazıyorum. A ve B kesinlikle pozitif arkadaşlar. Bu cepte. Daha sonrasında C ve D'ye bakalım. C'nin mutlak değeri D'nin mutlak değerinden daha büyük. Ve buraya bakıyorsunuz normalde CD'den küçük. Demek ki C ve D kesinlikle negatif arkadaşlar. Bu ancak C ve D'nin negatif olduğu durumda gerçekleşir. Bir de burada eksi A'nın e, görüntüsü var. Eksi A'yı da bir yere yerleştirmemiz gerekiyor. Ama ondan önce... Şunu diyeceğiz A pozitifse eksi A negatiftir demek ki eksi A bu tarafa sol tarafa yerleşecek. Şimdi burada A ve B pozitif olduğu için kesinlikle bir numaralı parça buraya yerleşmesi gerekiyor. Bu cepte. Ve sevgili arkadaşlar dikkat ettiyseniz D'nin mutlak değeri en küçükleri, Yani D sıfıra en yakın olan D sıfıra en yakınsa eğer bu parça buraya gelecek. E, geriye kalan 3 numaralı parça da buraya gelecek diyebiliriz. Yani cevabımız 3-2-1 olacak bu da sevgili arkadaşlar A seçeneğinde verilmiş bize. Şimdi 3. sorumuza geçebiliriz. Yine 3 numaralı sorumuzda 3 4 5 Yayınları TET Soru Bankasından aldığım ve beğendiğim bir soru. x gerçel sayısının sayı doğrusu üzerindeki yeri gösterilmiş. Buna göre eksi -x kare sayısının sayı doğrusu üzerindeki yeri aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş ve A B C D E diye de şıklarımız var. Zaten burada da A B C D E bölgeleri mevcut. Şimdi x dediğimiz sayı eksi 1 ile sıfırın aralığında olan bir sayı olduğu için eksi 1 küçüktür x bu da küçüktür sıfır dememizde bir sakınca yok. x sayısı eksi 1 ile sıfır aralığında yer alan bir sayı. Şimdi bize eksi x kare lazım. Bundan kaynaklı da önce sevgili arkadaşlarım x kareyi bulacağız x kare dediğimiz sayı 0 küçüktür x kare bu da küçüktür 1 aralığındadır. Ve eksiyle çarparsanız yine eksi 1 küçüktür eksi x kare ve o da küçüktür 0'ı Sıfırı yakalarız 0'ın negatifi de 0 sonuç olarak. Pekala hocam x buradaysa eksi x kare de aynı aralıktaymış. Yani burada bizim cevabımız A, D ve E olamaz. A, D ve E olamaz. Ama sıkıntı şurada. B'de C'de eksi 1 ile sıfırın aralığında yani ikisi de cevap olarak karşımıza çıkabilir. Peki biz bu cevaplardan hangisini seçersek doğru sunu bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar burada şu yorum yapmamız gerekiyor. Eksi 1'den 1'e kadar olan bu kısımdaki sayılar ki sıfır hariç. Eksi 1 ile 1 aralığındaki sayılar sevgili arkadaşlarım karelerini aldığınız takdirde sıfıra yaklaşacak olan sayılardır. Yani bunlar nasıl sayılardı? Basit kesirlerdi. Basit kesirlerim biliyorsunuz ki karelerini alırsanız e, veyahut işte, küplerini alırsanız veyahut dördüncü kuvvetini alırsanız, beşinci kuvvetini alırsanız sıfıra yaklaşacaklardır. Yani kendileri sayısal olarak mutlak değerce küçüleceklerdir. Bundan kaynaklıdır ki arkadaşlarım ben burada x'in bakın karesini almışım. Dolayısıyla sıfıra biraz daha yaklaşacaktır. Sıfıra yaklaşması demek Sıfırdan uzaklaşırdı bakın B olsaydı. Demek ki C bölgesinde olmuş olması demektir. Yani cevabımız C seçeneği olacaktı sevgili gençler. Şimdi geçebiliriz dördüncü sorumuza. Dördüncü soru çok beğendiğim tam olarak Milli Savunma Üniversitesi veyahut TYT. Ama Milli Savunma Üniversitesi sınavına daha yakın sevgili arkadaşlarım. Bir soru Metin Yayınları TYT Soru Bankası'ndan aldığım bir soru ki daha öncesinde de çözmüştüm ben size bu soruyu. Bir akünün doluluk seviyesi aşağıdaki 3 farklı renkte yanan ışıkla belirlenmekte. Bakın yeşil dolu, sarı normal ve kırmızı ise az uyarı rengine sahipmiş. Bu akülerden 3 tanesi birbirinden farklı miktarlarda doluyken üçünden de aynı miktarda elektrik kullanılırsa akülerin ışıkları şekil 1'deki gibi. 3'ü de aynı miktarda şarj edilirse akülerin ışıkları şekil 2'deki gibi yanıyor. Buna göre bu akülerin başlangıçtaki doluluk seviyelerinin azdan çoğa sıralanışı hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle 3'ü de aynı seviyedeyken 3'ünden de aynı miktarda elektrik kullandığımız takdirde görüntü şekil 1'deki gibi oluyor. Bakın üçünden de aynı miktarda kullanmışız ama burada 1 numaralı sarı yanmış. Yani içerisinde aynı miktarda kullanılmasına rağmen İçerisinde diğerlerinden daha fazla elektrik var. Dolayısıyla bunun başlangıçtaki elektrik miktarı bir numaralınınki daha yüksektir. Azdan çoğa doğru sıraladığı için biri ben en sağa mecburen yazacağım. Şimdi şu ikisi arasında bir yorum yapamıyorum. Bunu da elektrik şarj edeceğiz bu aküyü. Elektrik yükleyeceğiz. Elektrik yükledikten sonra neler oluyormuş bir de buna bakacağız. Birinin zaten en büyük olduğunu bulmuştuk. Buna bakıp da kafamızı kurcalamaya lüzum yok şu an. Şimdi şuna bakalım 2'de de 3'te de aynı miktarda elektrik var 2'de de 3'te de başlangıçta belli bir miktar elektrik varken Aynı miktarda elektrik yüklemesi sonucu 3 numaralı yeşil yanarken 2 numaralı sarı yanmış. O halde arkadaşlarım tabii ki 3 numaralı da 2'ye göre daha fazla elektrik vardı başlangıçta. Dolayısıyla 3'ü buraya yazacağım 2'yi de başa yazacağım. Yani benim cevabım 2 3 1 olacak bu da sevgili arkadaşlarım E seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Şimdi geçelim son sorumuzu çözmek için bir diğer sayfaya. Son sorumuzda arkadaşlar yine Metin Yayınları TYT Soru Bankası'ndan ve yine Milli Savunma Üniversitesi veya TYT ikisinden birinde ama yine MSV'ye daha yakın olan bir soru sevgili arkadaşlar. Aşağıda bir termostat yani parantez içerisinde su ısıtıcı içerisindeki suyun sıcaklık aralıklarını santigrat derece cinsinden gösteren renkli gösterge verilmiş. Murat su sıcaklık seviyesi mavideyken Turuncuya çıkarmak için su sıcaklığını x santigrat derece arttırmış. Hmm, şimdi bir dakika. Burada e, mavi bölgede imiş ilk başta su sıcaklığı, fakat nerede olduğunu bilmiyoruz. Mavi bölgenin en altında da olabilir, en üstünde de olabilir. Şimdi eğer en altındaysa Murat bu e, su ısıtıcıyı 10 derece ısıtırsa turuncu bölge taşınır. 11 derecede de taşınır. 12, 13, 14'te de taşınır. Ta ki 18 derece arttırırsa 33'e gelecektir. 19 derece arttırırsa artık kırmızı bölgeyi taşıyacaktır. Dolayısıyla Murat şurada olan su sıcaklığını maksimum 18 derece ısıtarak 33'e getirir ve mavideyken turuncuya taşıyabilir. Bakın maksimum 33, maksimum 18 özür dilerim. Demek ki arkadaşlarım 18 bizim üst sınırımız olacak. Alt sınır ise x'in alt sınırı ise 24'te ise sıcaklık 1 derece arttırır ve 25'e mavideyken turuncuya taşır. Dolayısıyla buraya da alt sınır olarak 1 yazacağız. Şimdi gelin maviden kırmızıya taşımak için y santigrat derece arttırmış bakın burada. Bunun alt ve üst sınırını bulalım. Tabii ki artık basit yapmamız gereken işlem 15'ten 50'ye çıkarırız yani 35 derece sıtabiliriz. veya 24'ten 34'e kadar ısıtırız yani 10 santigrat derece ısıtsak da yine maviden kırmızıya geçer deriz. Bizden istenen şu y eksi x farkı kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Y eksi x'i bulabilmek için şunu bir eksiyle çarpmamız gerekiyor bizim. Eksiyle çarparsanız eksi 18 küçük veya eşittir eksi x bu da küçük veya eşittir eksi 1 deriz. Ve ben bu ikisini toplarsam eğer taraf tarafa E artı 10 ile 18'in toplamı 8 Küçük veya eşittir y eksi x olur artık Bu da küçük veya eşittir 35 ile eksi 1'in toplamı 34'ü verir bize Burada kaç tane tam sayı değeri vardır nasıl buluruz? Bakın ilk alınacak değer 8 Son değerimiz 34 Son değerden ilk değeri çıkarırız ve üzerine 1 ekleriz Böylelikle 43 cevabını buluruz Doğru cevabımız ise c seçeneği olur Evet tamamen 5 tane sorunun ve videomuzun dersimizin sonuna geldik arkadaşlarım. Bir diğer 5 soru 5 çözüm serisinde görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.